Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Bugün VR Türkiye etkinliği ile karşınızdayız. Burada Aynen tanıdığınız Do abi ve yeni arkadaşlar, eee uh, Are, eee uh, şey Aren. Aren abi kusura bakma çok hep Ares Ares diye, diye şey oldu. Çok özür dilerim. Aren kardeşim ve yeni arkadaşımız ismin neydi abi? Kadı <gülüyor> abi. Kadı boy. David Kadı. Sağdomo. Sağdomo'yu zaten. Sağdomo. Aynen. ...ve evet. bu şekilde beraber TTT oynacağız abi. <gülüyor> Öyleyse... o. Oh. İlk tirkat vurdu mu? Oha! Önü... Önü... Önü... Önü vurabiliyor musun? <gülüyor> dikkat et. Dikkat et. Oraya <gülüyor> da sana düştü. Deneye bakıyorum. Arkadaşım, şeytan dolduruyor. Dikkat et. Ağlan şeytan. Yalnız... Şimdi, oyun zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bir tane dedektif var. Ee, diğerleri masum. İki tane de şey olması lazım. ...hayin olması lazım ama evet. bizim sayımızda bir haine inmiş olabilir bu durum. E beyler dökünün. Ben kim kim aranızda haine... Ben değilim <gülüyor> kardeşim. Abi. kardeşim abi. Hain olmadığımın kanıtı. Elinizde yazıyor bu arada şuradan. Tamam benim de hain olmadığım benim, kanıtı diye. Eee yani... ...karışma herhalde. Yok. Hüseyin buraya gelmediyse demek ki... ...kartil lan sonunda. Hüseyin kardeş. O zaman Hüseyin avı mı yapacağız? Gerçi sanki map gibi bir şey demişti. Abi birimiz zor değil Ben harita yüklüyordum. Sesim geliyor, sportan konuşuyorum. Harita yüklüyordu o yüzden şu an ben hayal ettim. Daha oyuna bağlanamadım. O zaman zor değil mi? Yani oyundayım hayal ettim Beyler bu kaza kuşunu olacak. Hakkınızı helal edin ilk yayıncı Şöyle et Dür dür sıkma kendine sıkma Hahahaha Çırıya tırsıya Bak yaa <Kalmanın gülüyor> Bak, bak yaa yani. İlk yayıncı ölür Yani iyi, iyi şeyde kaydeten işte ne bileyim evet. Şimdi bir daha girdim Ben de bağlandım çok şükür Evet. Eveeettt Trollü olabilirim ama Ooo evet. cehennemde bir doğdum ben ben cehennemde doğdum ama olmuş ki böyle. Portalda yani. Cehennem... doğmuşsun dur ya. Cehennemlik bir kuluz o kadar da değil. <gülüyor> Bu kraftat <'a atlayın gülüyor> bari. <gülüyor> İnce detay. Yok, bulursan söyle. Altımla evet. da yapabiliyoruz Güzel silah. İkinci dünya savaşı silahı Ah ikinci dünya. Ah doğru vardı. Var da. Bir dünya yok da ikinci dünya var. Evet. Öncelikle kimse kimse derben şüphelenmesin Şüphelenme olunca ani bir gerilme oluyor Ani bir gerilme sorucak Yapabiliyorsun Yes <gülüyor> <gülüyor> Her şey Sakıntı dedektif tadayım. kontrol etsin her şey Dedektif önce kim? Bir onu Üç, kişi. detektif... Üç kişiyi Üç kişiyi düşüyorum İki kişi, iki kişi beni gelmeyin silahlarınızı koyun sırtınıza ben koydum Vay be Üç Al şey. bir Gerileme oyuna hmm, Ben olmuş. de attım Bir dakika Tam ben de madem adam. yeri güzel kafa vurdum. vurdun? <gülüyor> kafa mı vurdun? Geç git geç, git geç, geçmiş olsun <gülüyor> Sağda boy dağcabu <acı> kayo Orda <gülüyor> dağcabu dağcabu çöktüm hatta Sen otdikten sen iyi kıyasın Ayy ayy vattem az Ayyiyim Koltuğuma vurdum sanırım bu gözlüğü varya bir kıracağım diyordum kopuyor Aman dikkat et aman diyim ben kontrolcüyü cümle... bir <gülüyor> defa Ah! Oh. Ne? <gülüyor> ne? Ben ne? Önümde. Ben bıçakladım mı? E na ben nasıl söyledim? Kim katildi? Ben yaşıyorum. Ben ee, ben katildim. E, ben, ben mi ölüyorum? Bıçakladım Ben öldüm. Vay be. İşte ben karma diye buna derim. Başını <gülüyor> öldürmek böyle bir şey abi. Ben ben öldürmedim siz gördünüz. Dünyanın en büyük, ben en abi. güçlü, dünyanın en güçlü karması bu bu herhalde abi şu ana kadar karşılaştığım. Yama <gülüyor> <gülüyor> Aa o pire roundtaymış zaten. Ay ben anlamadım. Kafamı vurdum dedi, abi, güldünüz diye mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Herkes geldi mi beyler? Ortada buluşuyor muyuz? Tabi canım. Ya, herkes Öncelikle Daha. ben sırtına silahımı koydum. Adettendir. Her şey, herkes mesela şu an Doğa abinin e, dedektif olduğunu görebiliyor anladım kadarıyla. Evet. Tamam evet. dedektif, dedektif gelsin abi toplanalım. Kimse kimseyi bir baş öldürmesin. Önce eğer başa burada. Kimlik görelim. Tamam mesaj şey. Abi. <gülüyor> <gülüyor> kimlik yok getirmedim evde bıraktım. <gülüyor> kimlik getirme. TC kimlik numaranı söylesen de olur ya. O bende Ama kalsın da. abi ya. Bir şey ödüreceğim şimdi. Şirket açmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama evet bak. E, Are'nin dediği doğru şey yok üstümde. İşte dedektiflik damına. Bir adı dedektif. Osuruk'tan dedektif yani. Adı dedektif. <gülüyor> Ya şey yapın abi menünüze basın hocam menü... Hocam benim ne kadar güzel ya arkanıza bir bakar mısın? <gülüyor> menüde menüye ba basıyorum hiçbir şey çıkmıyor menüde falan Şey şey menüye basıp gecik menü var ya oraya tıklamanız lazım Aa. Aa. Aha! Aha! De ben, birisi de birisi birisi birisi birisi. ben değilim ya! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok tarafa var ama! Yok tarafa <gülüyor> var Yalnız bu nasıl bir şekil ya! Kuyruk sokumu götünden çıktı! Sin oldun! <gülüyor> Allah'ım bıçakladı beni ya yani. ben hayatımda bıçak yemedim ya yani. <gülüyor> Hadi ben senin oldun hemen sen mi yaptın <gülüyor> bu kızıyla kişiyle... <gülüyor> Kimse anlamadı orada kimin bıçakladığını <gülüyor> Herkes baktı öyle Kaynana A a oldu. abi aslında şey vermeyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt ben dedim abi Aa, Ya kocamda bununla bekleyemiyorsun <gülüyor> Ya toplanınca insanlar, şöyle onu sıkısın geliyor, bekleyemiyorsun yani. Bir dakika, Lan tamam. tamam, bu intikam içindi arkadaşlar artık. Aa ne kadar güzel, ben de Eee... Tamam harika, evet. bu arada tamam, burada diamond var, diamond var arkadaşlar gelin göstereyim. Ne diamond, yarıyor diamond, abi? E, silah e, veriyor, ona gerek yok. Ha yok mu? Ha, şey, bulmaya ya, ıı, yardım olmuyor altın. mu? Altın. Ha. Toplanalım. Tamam. Dedektif burada. Tamam. Burada tamam. Şey yok mu ya? Bu şey kolüvesi oluyordu ya doğru. Şimdi gençler bir sakin olun. Bakın dedektif tamam. olarak tek listeyim. Bak bıçak atanın sıçarım ağzına. Tamam. <gülüyor> Benim ben... de bir onurum var yani. Burada yaygara çıkarım. Şimdi gençler. <gülüyor> Sen saniye. Dur dur, dur dur dur dur dur. Ben kendimi ispat... Bir tane menü çıkması lazım. Bir menü evet yada bir gejit menü var. Oh. Evet de. oraya basıyorsun. He orada tane... oradaki şeyi satın al. Scan Corpse diyor. Hop! Ha? Ha. Hava hava bu, bu taktik. Bu taktik çirkinleşmeye başladı arkadaşlar. Ayıp oluyor ama. <gülüyor> oluyor Yalnız kadar... Yalnız var ya ayağından sıkmasaydım ölmüştüm ya. Oğlum beni niye öldürdün mangal yakıyordum ben burada ne güzel ya. <gülüyor> ben niye güzel be niye bakıyorsun ya bir şey olacak herhalde niye basınca Ben buldum i̇şte DNA kor şey senyere var, var orada. O, o dosta gerekiyor. Test cihazı var orada. DNA ölülerin ölülere kimi öldürdüğünü evet, gösteriyor. Ben DNA cihazını kim attıysa bizi yediğini düşünüyorum. 2 lir ağzımıza sıçılıyor bunu ararken. Evet <gülüyor> Öyle <Önce> şey <yani>. olmaz. <gülüyor> Eski <gülüyor> usul. Yı sık babam sık. Cahiliz diye bu kadar da insanın üstüne gelebilmez. Ya yani, tamam, tamam bu sefer bu sefer kim çıkarsa çeksin sık vurmasın. <gülüyor> ne yani. haber güzellik pilav şu ağaç da var ben şey gibi tırabede yaklanışıs. Ne haber güzellik yani şurada Aa. ilk ilk defa oynuyorum dedim hep beni öldürüyorsunuz ya dedektifi evet, görüyorum il, şu an. seni seni bir ilk bir haşlıyorlar ya evet dedektif ol hiç... bak dedektif bak menüye bak beni menü, bak ben pilavı güvenmiyorum ıı, tam pilav aldım aldım size eğer biri bir o sıkıntı değildi. çıkarsa diye bunu aldım tamam ben dedektif oluyorum de... Şimdi, Bizi bana kendinizi ispatlayın bak, iki kardeş. İki kişi ortada yok. Ben şüphedemiyorum, bak gibilerini Aynen, tamamdır. Ee, buraya gelin. Şimdi ben sizi e, bir sınava tabi tutucam. Ya çok güvenmiyorum çok... ben askarım buna ben. Hı. Dur, şöyle ya yapalım hadi, hadi. şimdi. Hadi hadi hadi. Bir şey soracağım. buna cevap veren masumdur, tamam mı? Tamam. Ee, namayva nendesi sağda, boy sağda. Homo'nun <gülüyor> Namayva, homo namayva emince annesi yok. Ah, vakatta. Deyver. Naraba. Koitsua korosteyaro. Cevap şey şey şey veremedi. Cevap veremedi. Bir saniye Cevap veremedi. T'ymiş. Ben, mi ben miyim anlamadım. beni. Bir dakika abi bir dakika öldürdük ya. Gerçekten mi? Yok yok. öldürdün T yazıyordu üstünde. Üstünde T yazıyordu inanma. De, Seni demek ki, demek ki işe yaramış taktiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> yani nam hayvanan deska sorusuna cevap verememekte ne bileyim ya. Yalnız benim bir dostum olması lazım ben. Ölmek üzereyim. Amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da vurmaksın ya. Nereden sıkıyor ben anlamadım ki. <gülüyor> ya ben, ben bir şey 90 derece kurşun yedi, Baştan girdi, götten çıktı yani. Doktor <gülüyor> yani ya. Zombi kabide masummuş. Nereden sıkıyor anlamadım. Şeyden ya. Ee, bu tahta ev var, oradan sıkıyor. camik abi. Abi ablam geldi. İşte budur, işte budur Doğa abi. Olay budur abi, abi. Ortada buluşuyoruz. Hep birilerine bıçak sokuyorlar, ameliyat yapıyorlar, böbrek dala. <gülüyor> ya <gülüyor> Pilav var ya, Pilav Direk. <gülüyor> çok iyi pilay yaptı ama çok evet. saçma bir soru sorulup cevap veremeyip ölmesi. Ben bir sefer her şey onu. <gülüyor> E yani abi kimse sorduğun Japonca olmayacağını söylemedi falan. Ben ama ben Arif Çerkez orada traiter gibiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ben Aynen öyleydi. Çok ben uyuyordum. uzaktan biri deneyim vuruyordum evet. ama. Yere silah atmayın gençler ha, bu güzel. silahlar ne kadar pahalı bulamayan var. Açılıyormuş bu kapılar güzel. Silah kullanamamak ben. Atamazsın. Eee öyleyse. Ben üç tur şey traiter oldum ya. Ya, evet ya. Masumum, masumum, masumum. Vurmayın. Kardinci aldı. Allah Allah, Allah Allah. Masum musun? Evet. iyi yatsı desk. Gerçekten iyi yatsı Hay hay,そうですよ. Hay, gerçekten hay. Hay, hay. Hay hay Masumluğunu masumluğunu, masumluğunu ölçüteceğiz abi. Bir, <gülüyor> bir, bir bir bir bir sorgu sohal bir Japonca yok şey. benim. Japonca yok ya. Dur bekle. Japonca. Birini de saldırmayın. Hazır asın. Saldırmayın. Veriyorum itin benim. Kontrolü alacağım. Ha sakin ol bir saniye. Dedektif de gelmiş gerçi. Geliyor. Bekle lütfen. Bir ortalı. Ben şimdi Kırmızı Kule'den sıkıyorlar. Kırmızı Kule'den sıkıyor biri. Vay wow, biri, işte biri bana de. sıkıyor. Dedektif kırmızı kuleye koş. Hop. Ben var dedektifin lan, yanına, değil. ben <gülüyor> dedektifin yanına gider. Ben dedektifin yanına gider beyler korktum <gülüyor> sizden. Ben de öldükte dipenç katildi de, Ben de katildi, kim katildi olmuş? Aaa ne? Vurdum birisine. Dipenç sen var ya, dipenç sen var ya. Ben en bıçakladım <gülüyor> orada harikadan. Keşke sıksaydım ya. Kim keşke bilir, o... ben avp'li dedim, Gönlümdü hain gibi görünüyor dedim. dedim. Ya yani menüyü ben kullanamadım. Abi inanamıyorum ben ya. İçindekini seçemiyorum ya, saçmalama bak. Ben dedim evet, ki Ahmet Bey de haindir yani. dedim ha. keşke defimin arkasında dursaymışım. Altın mı bulduk? Evet bu ne bu? Şey eee e, şu an traitor çıkarsak eğer yandık. Yani evet. bununla e, şey oluyor. E, bizi yani innocent mı ya da traitor mı diye fark ediliyor. Ee, kaçalım nerede nerede? Başlayalım bu? buradan o zaman. Anne hani nerede? Ben işte onu arıyorum. Nerede o? Altın var. blok mu? Ama evet. Altın blok var burada evet. Eee altı yok cehennemde Ben dedektifim, dedektifim altı bloğuk Altı bu da ama ha altı bloğuk bu alınmıyor O zaman cehennemdeki alınıyor. Sıkıntı yok Mansu'ma Sıkıntı yok, bırakıyorum Ciboku iki maşı Tamam Ciboku Altı bloğuk altın birisi cehennemde Sore desiyo, sore desiyo Utulmuyor Neden Vurma dur dur dur, vurma beni Vurma beni ben kimyonu anladım ben. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç, kaç. Nerede o altın blok ya? Abi bir dakika vurma, vurma, alaşabiliriz. Anladın mı? Gel. Cibuko'da kimyon mat değilinde yok. Kimyon mat değilinde yok. İyi matta ne kadar say? Matta ne kadar ya? <Geldim Cibruka'da gülüyor> <gülüyor> ya <batan gülüyor> bir dakika. Şehit. Altın blok. E, altın blok bu? cehennemde altın blok cehennemde yalnız girişi tehlikeliydi. Kendimi kurtarıyor onu. Ee, ee, orada <gülüyor> avcı orada. Ben masumum ben masumum kaçtım orada. Orada birisi ölmüş. Tam blok gösterirken vurulduk. Ah be. Koridorda gidemedim ya. Bir vaktim <gülüyor> orada şey birisi yatıyor diğer yerde. Diğerde ölü var diyorsun evet. ha? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama beni çok sıkıştırdın. <gülüyor> en sürekli silah. Ay geldi bir şey. Hoş Herhalde. geldiniz. Vietnam geldi. Aa şey Batuhan mı geldi? Ben evet. Iyi ya. i̇yi ya. Bundan sonra daha fazla malum olacağız. Bu da güzel bir şey demek bence. Bende şu an bu artıya, optimizasyon mi? gitti şu an. Aşırı kasıyor bu artı. Bende de kasıyor nedense. Biliyor, bu, scp'de olmuyor ama. Tamam. On... Sıkıntı yok Onda bende. Onda da atansiyon değil her şey. Bende çalışırsa geleceğim. <gülüyor> ee, Silemiyat çalışırsa geleceğim. Biri... Tamamdır. Bu arada biri konuştu ama ben sesini alamadım çok. Evet, arkada telefonla konuşuyorsun sen. Tamam. Hadi dedektif tarasın. <gülüyor> Doğru abi buyur abi. Aynen ya, aynen. Abi, gejit gecit modunu açıyorum ki ben. Ben bilmiyorum modunu. Abi, eee şeye, eee menüye basılı tuttuğunuzda tamam. Bir şey geliyor diyor. ya. Aynen, oradan gejita tetikle basın. Tamam. Bak ah, abi sen arkamda arkamda, arkamda durma abi. Çok çok Yo, tedirgin şey, oldum. Mesela birisi bir şu şey evet, sesi geliyor. Ben ona bakıyorum. O sese bakıyorum. Ortamı geliyor. Hakim e tamam, şeylerse ses geliyor çıkıttı diye Öl ama yakındasın. Ay. Ona bakıyorum. Aynen. Şey ama, Aha, aynen, aynen abi. Ha. Aa geri Gel döndüm bak. ne kaçırdım öldü er mü? Gel birader tarayalım şimdi. Tamam. Tara abi Pinging beni. Engin Klever. Aa ben. Şey ki. Aynen tamam da onu onu tarayın abi bir de ya, ha, bakalım ha, o lazım şimdi. Onu tara. Onu tara. Tam beni tara abi. O şey hay o, e, o şey sadece ölüleri tarayabiliyorsun Hayda, dene. Sadece evet. Sadece e, ölüleri tarayabilirsin. Tam aksiyona gerek yok herkes silahlıdır. Hoş Sen geldin abi vardı. Tamam. Bir alabilir miyim? Bir alabilir miyim? Şey, e, birisi ölürse ölünün ten hattına Tamam daha herkes... kendime, ben kendime feda edeyim mi abi tabancayla bakayım. Kadın o öyle. İşte şey, ben oynamıştım bu Kılıç Zaferkent. Cheese'le evet, şey şey, değil mi burada? İşte ben. Ben çıktım 3 tak. Aa harbi. bak demek ki bizi öldürmemişiz abi. Bana hemen silah at o yüzden. Ya birimiz ya da ikimiz zaten. Sen çok geri şey yapıyorsun, kaçıyorsun. Tam bakın geleyim ben ben dedektifin o. yanında duracağım abi. Nerede dedektif? Abi yerde aslında yalancıyı çok da rahat anlarsın. En çok hareket eden, adı söylendiğinde biraz gerilen, <Gülüyor> ah <katildir. Gülüyor> whoa, whoa, whoa, whoa. Ben Tracer yazdı. Bir tane daha var sanırım. Tracer'de mi? <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Dua, Dua abi olayı anlayıp ya, çekilmiş ya, ya, abi. Ona gerçekten gerçekten. OP oynuyor ama ya. 2'ye 1 gelince bir şey yapamadık. Aga okay, ya. Pilav <gülüyor> beni korkutuyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Serpest ediniz ne yapayım? İçimdeki şeyi gerçekte yapamıyoruz. Ha, altın blo buldum. Al, altın blok benle. Ne al hadi getir. Altın blok sen bizde de ya aynın çıkarsak sıkıntı. Aha, ama bir dakika yeni güncelleme <gülüyor> <alınmıyor. Baksana. gülüyor> de alamıyor baksana. Cennemle. Sidelim Altın bloyu ben de alamadım. Altın bloyu ben de alamadım. Yeni güncelleme de alamıyor neredeyse. Abi benim o sırada Findol kafama sıktı alırken. He çektim abi yani. Eskiden eski ya. olmuyordu. Eski Ebilir miyiz sezonu? Nereden yenirim ben çok merak. <gülüyor> Gelinmekle. Gelinmekle. Gelinmekle. dedektif dedektifledim. Oley be. Şey, A ne kadar güzel. Gel Tamam. Beyler şimdi durum şöyle olacak. Herkes... Herkes kulenin önünde şeye gelsin. Aa, oradaki avluya gelsin. Ben tepeden izleyeceğim sizleri. Kararımı oradan ha, varacağım. Şey gibi oldu biraz. Hani vardı ya CSD? Mağkum, jail olayları vardı ya, topluyordu detektifler. A <gülüyor> aynen, aynen öyle yani. abi, aynen öyle. Nasıncı Artık... yaşıyorum şu anda. Ağız mı sıçıyordu o detektif benim. Şarkı söyle çocuğum. Ne söyleyeyim abi? Söyle bir şeyler. <gülüyor> söyle bir şeyler. Söyle şey. <gülüyor> Oha söylediğim şarkı ona girsin de. <gülüyor> Aa abi dur be. <gülüyor> da <Daha> yürüyemiyordum. <gülüyor> O aircraft müziğiyle ben biraz hani mutlu abi oldum. Abi şunu ya. bir alabilir, alabilir misin? Ben gidiyorum. <gülüyor> Abiyle alamıyorum. Adam hayatımda gördüğüm en doğal bomba bırakma olayını yaptı bana. <gülüyor> Canıma mal oldu. Here comes the grenade. Başka kim kaldı ya? Plam nerede acaba? Altın blok ben bir göremedim ya. Yok altın blok diye bir şey yok ya ben anlamadım O var da. <gülüyor> ya çok bu. Var var. Ciddi olamazsın. İçine giren dedektif. Çok evet. kaçıyor bu incesi. Haha. Dedah. Haha dedektif korudu dedektif günü korudu. korudu. Nasıl <gülüyor> abi Nasıl ölmedin ya? Bombadan nasıl ölmedin ya? Abi çok kenara gittim biliyor musun? Ama benim intihar bir şey ettim öldün diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de birse bir oyun aşırı pikselleşiyor. Ha, bu arada da bir sıkıntı bir... var Bence, ya ben evet. bende de bende de kasıyor yani. Ben ne de olmadı Ha altın blok bu. Evet ama yeni güncellemede alınmıyor herhalde. Evet eskide alınmıyor. Alınıyordu. Bakın şurada var. Cehennem dışında tam önünde duruyorum. <gülüyor> evet eskiden alınıyordu. O zaman da de... Do ben kulen çıkıyorum, gele ölür. Yeni yeni gelen şeylerle bozulmuştur belki de bilemedim ama. Ben kulen çıkıyorum, gele ölür bak. Tarif edebilir misin? Şafa kapıyı var. açsana. Bir tarif edebilir misin? Gele ölür. Şurada şurada, şurada bak, final, da altın blok, final, final evet. arkana bak, final. Evet. Burda burda, burda altın. Aa blok. ben mi soruyorum, alabiliyorum ben, bir ben tek? Soruyorum. Tamamdır. Ben bir deney bakayım. Tamam. Herkesi. Ama vur-, vur silah- sırtına koysana. Tamam. Tamam, sakin olalım. Ee, yok. Alınmıyor. Dedektif de alamıyor. Tamam. O zaman bir anlamı yok onun. birbirimize bi bi bi bi bi güveni değilmiş. sağladık. Birbirimize güveni sağladık. Bomba attı. Biraz ha, ateş arası. ediyor, biraz <gülüyor> ateş ediyor. Şey... Kim o? Kim? Jomik, Jomik, Katil Jomik. Bana ateş etti. Ha, bir Tamamdır. Ben de bir şeyler aldım ama. Aa evet herkesin yerini gösterdi. Bu altın blok ne ya? Katil John Wick. Tamamdır. Doğa abi neredesin? Oradayım. O kim? <gülüyor> ben, tamam. katil, ben değilim. Katil ben değilim. Nasıl sandıysın? Katil ben Sadaboy, değilim. Sataboy. Sataboy. Ona. Ona Deep bak. Sataboy yani. mu? Sadaboy mu? Sadaboy. Ben ilk <gülüyor> el ateş ettim ona beni katil sandın. Sataboy ben <gülüyor> katil. <gülüyor> Aaaa gel hani buraya tamam aşağı, aşağı in aşağı in Uniyorum Vurma bak Üçte bak içiyorsan kendine kimse, bak Kimse kimse vurmasın Şakaboy tamamdır Üçte bak Bu cesetlerin DNA'sına bakabiliyorsun diye biliyorum Evet, evet bak Rıdvan bak şunun DNA'sına ona göre ben de seni koruyayım o sırada Tamamdır beni koru abi Bak iniyorum iniyorum Ah beee ah. ah, Bu resmen resmen şeysi verdi Vay beee Sen gel şöyle bir köşeye kızım <gülüyor> Sen Vay yapayım, be. Bir şey sıkmadım. <gülüyor> Aa ben böyle kandırılma görmedim ya. Çok inanmışım kolay inanmışım. Ben ki başından beri. Ya <gülüyor> evet ama böyle bir şey hissettim öyle de dediklerinde. Ne bileyim acaba gene bir kandırılıyorum falan. Aa aynen, kandırılıyorsun şey, vururken ben çok. şey vurkanım çok pikselleşiyor. Zor vuruyorum. Sıkıntı var. La pozisyon şey alamadım o turda. Grafiği düşür biraz, tim yer ayarlamalarını. Yok şey e, SCP'de falan olmuyor mesela bu. Başkartlarda. Hmm. Minecraft'ta niye olmaya başladı ya? Abiler çok baba silah geldi. Ayarayı değiştirsek belki düzelir. Evet. Hmm. <gülüyor> çok fazla şey olmuyor herhalde olmuyor mesela bu fazla eşya. Sakin, sakin, abi Detektif sakin. Dedektif benim gençler. Ben e, Dağdır geliyorum. Risk alacağım. Hayır. Ya. Oooo dedektif böyle mi yapar? Dedektif Trater şuan Abi dedektifi Öldürürüm ben dedektif yani Dedektifle tıkan ölür oh. dedektif tamam, tamam tamam tamam Tamam tamam Ama dedektif sıkmış random dediler şu anda Dedektif Trater Katil öldü gençler bir de innocent öldü Yani üçümüzden biri ki ben değilim John Wick evet, Ben değilim. Ay. Ben de bu de. <gülüyor> bir dedektif ya Bir daha tehlikeli Temizledim alanı kardeşim Bir harita değiştirelim önce Aynen. Kasıyor bende Evet ben evet Bende de kasıyor tamam, Çıkalım Ya o evi bulabilir miyiz ya neydi o ev ya Arada Yalnız discord'da da bakmak lazım Aramızda hainler gelebilir Yalnız yani, Olabilir olabilir öyle şeyler ya. Dikkat tabi tabi biz görmüyoruz ya dinler bizi Aaaa der bunlar buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi yapacağım mesela. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar şeyle başladık e, TTT ile başladık ve Oyunun sonunda biz Search and Destroy ile kapatalım dedik. Ben Search and Destroy çok severim. Bak gittim oraya geldim şimdi mesela. Ne yapıyorsun dediler. Ajan ajan <gülüyor> <gülüyor> Ayda. <gülüyor> evet kanka ne yapıyoruz şimdi? Abi evet. e, ben B'yi koruyacağım buradan flashlayacağım e, sizde A'ya bakın istiyorsanız hızlıca döneriz birbirimize. Yok ya ben direkt senin peşindeyim. <gülüyor> Tamamdır. Burdan ses yok gibi duruyor abi demek ki evet, şeydeler. gelmiyor aynen öyle. Aya gidiyorlar zaman Benim elimde flash var acil flash tamam. atmak için tutuyorum. tamam. şöyle geçerken baktık aradan ses. A yok. Ben şeyden dolaşıyorum abi arkadan. tamam. arkadan dolaş ben de. Aha, bunlar birbirini gibi. birbirini yiyorlar. Allah Allah sebebi. anlamadım ki. Abiler onu görmediniz o atışı mı? E ee, kim nerede bunlar ya? Ee, birbirlerinin takımda birbirlerini öldürüyorlar daha abi galiba. Gördüm evet, anlayamadığım evet. kadarıyla. <gülüyor> Sade boy kalmış sadece. O da B'ye gidiyor sanırım abi. Muhtemelen aynen düşerim peşine. Aha kurdu B... olmuyor var. Aynen. Kurdu mu şu an? Kurdu abi B'ye kurdu, kurdu galiba. hemen koşalım B'ye gidelim biz de. Siz çözün abi koruyayım ben sizi. Tamam ben çö çözüyorum onu. E şey, nerede bu? Kapının arkasında. Aa gördüm. Geldi. Ah nasıl? <gülüyor> ya abi nasıl koruyorsun? <gülüyor> Öldür şunu. <gülüyor> ha ya hayır. Ya <gülüyor> Abi orada çok kolay bir çıkış yeri varmış biliyor musun? Ben orayı öyle sanmıyordum. Eskelta evet, bu. Evet. Ah be. Evet arkadaşlar yani hayat. Evet. Hayat. Aynen. Aynen Siz oradan gidin ben de sağdan gineyim Tamam Ben B'den gidiyorum abi. Söylerseniz gördüğünüz tarafın nereye yöneldiğini. Tamam. Yalnız, evet. Hüseyin tamam. nerede? Hüseyin de onlardı. Oo. Burada bir şeyler duydum sanki. Konuşmayayım <gülüyor> Yapma be. <gülüyor> Takamadım Salanda şansını. Arkadaşlar 2-0 yeniliyoruz ya. Evet ya bir şeyler yapın siz. Para da birikmiyor arkadaş. Bu ne fakir oyun ya? Hiç sormayın abi ya. ya yani. Ay beraber gidelim yoksa sıkıntı büyük. Değil mi? Aynen öyle vallahi. Aynen. Bak demin Hüseyin şeyden geldi, o arka yol var ya o arkadan geldi ve gene oradan gelecektir muhtemelen. Şuraya pusalım mı abi? Buradan gelirler mi? Ya B'ye gidiyorlarsa? Neredeler? Yalnız bir dakika. Bak sol tarafta, kapının içindeler. Oh. Aga cidden mi be? Ah be iki kişi doluşmuşlar. Güzel flaşlamışım da yemedi. Evet. Hadi FIFA. FIFA değilmiş, fişirmiş, fişiriyor Fisher FIFA diye okumam yalnız <gülüyor> Efendim, bunlar, bunlar bunlar hile yapıyor abi maç maç anlatır gibi baksana bu maç anlatıyor yani. <gülüyor> Aa yapıyorlar mı acaba? Allah, bak duy sen duymuyor musun? Sesleri Sa sesleri ben Sa duymuyorum kapalı bende. Sadaboy Sadaboy depe şey anlatıyor kiminden geldileri. Seni koca çevir sucuklar bir <gülüyor> Vallahi anlatıyor yani. Ben de ölünce susuyorum hani ayıp olmasın diye. Abi ne de olmazmış ki? Abi vallahi tüfeği aldım elime. Gördüğümün kafasına sıkarım affet herhalde. İpçemi de alayım. Ha. Aya mı gitti acaba? Ha. Abi harikasınız. Abi vururum da bombayı kurdular. Gel gidelim. Go to be, go to be. Diğer arkadaşlar haber vermek amacıyla arkadaşlar. Abi ben önden fırlayacağım. Sen fırla aynısın Birini öldürdüm evet. En tehlikelisini Kim... öldürdüm abi Söyleyemiyorum Bu wow. <gülüyor> abi süpersiniz Başka Ay, kimse kalmadı Evet İşte bu be Oley be Aleybeee Aleybeee ya Sıktım öldürüyor abi bak ona var Kesinlikle Senin önden gitmen iyi oldu ama Aynen aynen ben onu Şey yaptım abi dedim ki Birinin fedakarlık yapması lazım Aynen iyi düşünüyorum ben de B'de pusucam abi Büyük tamam, bir ihtimalle de... A gelecekler ama Aynen ben de A'ya pusuyorum şu an Tamamdır Arkadaşlar sizin gözünüzden şöyle. B Doğa ve Dua abi A nasıl? A'da birisi var. A'ya geliyorum. Aya arkadan geliyorum. Buradan nereden çıkıyorduk ya? Neyse arkadaşlar, bununla zaman kaybetmeyin. Öldünüz mü abi? Abi bu her silah öldüm öldüm. Aya bomba kuruyorlar Rıdvan. Üçü de burada. arkasında dikkat et. Hep benim silah aldı. Keskin nişancısı var dikkat et. Of affetmiyor. Abi bak gene gene oldu bak yakın mesafeden hedefe sıktım. Vurmadı abi. Bazen harbiden şey vurmuyor ya amur. Enteresan bir durum ya. Evet. Çok enteresan bir durum. Gerçekten bu. Yani. bizim adam da AFK's sanırım. Galiba. Neden? dere de geldi şey de geldi diğer adım at ee, tamam. Tamamdır zaten AFK gibi tamam. paraaşı 185 söyle ona o bir girsin de öyle atalım son kısmı duymadılar galiba abi Evet Neyse oyun bitince söyleriz şu an ellerim dolu ben bana hareket yapamıyorum başka çünkü Bende, A bu arada temiz gibi Evet B'ye doğru gidiyorum ben şimdi yavaş yavaş Arkadan gidiyorum ama demek ki evet B'deler abi B'deler Saldır B'ye Headshot evet. evet. Sen oradan git ben arkadan gidiyorum Tamamdır Oh. Arkalandım. Ee, Tüne o benim girdiğim yerin oradan vurdu abi. Hmm. O benim of. silahımla beni vurdu aren. Ay zaten bizim diğer adam Afk değil mi? Evet. Onu kickleyelim nasıl kickliyoruz? Bot ee... diyor, kick diyor. Evet. Aynen abi, oyuğur. Bot kick dedim. Yes dedim. Kickledik abi. Aynen öyle, kickledik. Ben Discord'tan onların ta ta takıma geçeyim de durumu söyleyeyim. Tamamdır. Abiler biraz sıkışık oynuyoruz, görüyorsunuz. Evet, kaç param var? 2750... Abi 2750 ne yaparım ki? Hiçbir şey yapamayız kadar düzgün. Ben şimdi girmeye çalışıyorum Pavlov'a Tamamdır takım, bizim takım takıma canım. gelirsin Bizim takıma gelirsin abi John Wick yazana Zaten yezana. bence buraya atar o tabi. öyle tahmin ediyorum Atamaya buradan Burdan var galiba he. Bunlar hep P'ye geliyor ben sana bir şey diyeyim mi? E ben sizinle aynı takımda olacaksam o zaman çok kolay olmuyor mu ya falan <gülüyor> E süper abi Yeniliyoruz ama A'ya gidiyorlar Rıdvan gördüm Arkadan gidiyorlar hemde A'ya ben de arkadan gidiyorum Ben arkadan giderken şeyi öldürdüm, Hüseyin'i öldürdüm. Aa bombayı burada bıraktılar abi. Gelin gelin gelin, burayı savunalım. Oo. Bombayı tamam. düşürmüş. Tamam. Gelin ben abi. arkadan burada gidecektir lan... ben. Ha, arkalarından saldırıyorum ben o zaman. İllaki buraya gelecek. Yok yok abi, bomba için buraya gelmek zorundalar. Evet, aynen öyle. Hadi be. Abi, abi siz nereye gittiniz? Ya Sadoboy'u öldürmeye gittim ben arkalarından abi dolaşıyordum keş, ya. Abi keşke bombayı korusaydık abi dolaşmayaydınız. <gülüyor> abi bombayı koruma korumak için karşı karşıya savaşacağız ya. Ben arkadan sallayacaktım Sadoboy sonunda gördü beni ya. O kötü olmuş yani. Ben evet. Ben daha doğrusu şeyin Aren'in peşindeyim ya. Ondan tüfeğimi almaya çalışıyorum. <gülüyor> Agay ya. Evet Aren aldı benim tüfeği tek atıyor hepimize farkındaysa. Hiç, hiç fark etmem abi canımızı okudu adam. Evet ya. O tüfeği kaptırmayacaktı bana. Ordalar mı? Ordalar buradalar. Aren beni öldürdü bak dikkat et. Geliyorlar önünde çan. Aren, Aren sana dönük. Aren ya sana dönük. Aren sana dönük. Ya bak ya tüm her aldılar abi. Alırlar valla affetmezler. <gülüyor> Bana bir tane flash bombası alabilecek baba Yiğit var mıdır? Alırız. Nerede o? Gir. Ee, Girdi abi. 200 dolarlık bir flash bombası. Aldım. Evet, o abi. O mu Heh. flash? Evet abi. Atıyorum. Aha. Tamam, alırım ben. <gülüyor> Hemen gidelim abi. Şifre neydi? 185. 100 185. Ben girdim de acaba hangi? Abi B'deler. Tamam, çok hızlı öldüm ya, çok oyalandık silah mafetini. <gülüyor> bir... <gülüyor> doğru, doğru Heh, tamamdır. Şimdi K ile sen de varsın. Yalnız acayip ezildik ya. Bu ne? Ama iki kişiyiz ya. Evet, B'ye gidelim abi bence. Ne diyorsunuz? B'ye mi giderim? B'ye daha yakınız diyorsun. B'ye giderim. Aynen ben 3 tane flash aldım abi. Bomba bendeymiş zaten. Şu bombayı sanamıyım ben yine. Tamam. At Atıyorum. Attım. Öyle. Tamamdır. Gel. Gel gel abi. B'ye gel sende. Geliyorum. Geliyorum. Okay. Flash at çap. Bir Do abi, öldünüz mü? Efendim, öldüm evet. Denemedim de. de. Gidelim, gidelim mi ha, Tamam evet. gidelim abi. Bak tam karşında şu an. Redvan. geliyor bak B kapısından geliyor Redvan. Tamamdır. B Sol kapısından adım. geliyorsa bak, 32 say. Solunda bak. Şimdi adam göreceksin. Tam sağda. Tam sağda sandıkların arkasında. Sandıkların arkasında. Aynen. Ah be. Abi sen de çık. Beraber çıkaydık keşke. Evet. Keşke. Abi bir şey, şey mi? Adam harcada hepinizi vallahi. Abi hiç sorma ya. Abiler A'dan şey ya B'den beklemeden gidelim. Hiç beklemeden gidelim ama, gelin abiler. Tamam. Aynen, gelin de abiler. Depa, depa, depa. Bomba bende, de. bombayı kuran kişiyi korumaya çalışır sadece. Kazanırız geçsin de. Hiç beklemeden koşuyor ama. Sadrazam. Of, yapma be. Ben. ben. Abi gerçekten mi ya, <gülüyor> gerçekten mi ya? Adam ne var ne yok topladı vallahi. Valla billaha. Ama bu bu sayılmaz abi. Genelinde düşük oyuncuyla oynadık. <gülüyor> ya yani şey iki kişiydik ya sonradan geldin abi sen. Onu diyorum. Ben o, söyleyeyim o, hemen o, bir römer. <gülüyor> evet. Bu arada <gülüyor> diğerlerini açayım sesi. Ses abi geçmiş olsun. Abiler üçün Ilk başta saymadım. Ben saymadım. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> İçinizden geçtik, geçtik de. de. Hadi, hadi bak. Bu sefer biz gideceğiz ama tekrar başlatalım abi. Ne yapacağız? Başlamalı abi. Gideceğiz bu sefer. Ben, ben yine benim ekip belli. Ne Güzel öptü ya. Yani. Benim ekip belli. Ölmenin bile güzeli var değil mi <gülüyor> kardeşim? Tabii ki de. <gülüyor> abi bu sefer şey ama. Oldu. Evet <gülüyor> Kusura bakmayın bunda hiç acımam Görüyorsunuz arkadaşlar